Şimdi şöyle başlayalım. Yani ben bir gruptan tavsiyeler, talebelere yani felsefe talebelerine tavsiyeler şeklinde bir yazı paylaştım. Bir de Ali Fuat Başgil Hoca'nın merhum, çok böyle klasikleşen bir kitabı var. gençlerle baş başa. onun pdf'ini paylaştım. Bu ikisi özellikle de okunma kültürünün, yani bilimsel ya da felsefi bir alanda ya da dini ilimler alanında çalışma yapmak isteyenlerin bence ilk önce okuyarak başlayacakları iki kaynak gibi oldu paylaşımlarımız. Şimdi yani Alif Fuat Hoca'nın orada çok güzel kendi hayat tecrübesinden yola çıkarak yazdığı bir kitap var ilim yolcusunun ya da ilim yolundaki insanların önündeki bir takım engellerden bahsediyor. İşte tembellikten bahsediyor, temperverlikten bahsediyor. Bu engellerin, işte kötü örneklerin nasıl yenileceği, nasıl giderileceği, onların tuzaklarına nasıl düşmememiz gerektiğiyle alakalı bir takım bilgiler veriyor genel hatlarıyla. Bu çok önemli bir kitap aslında. Bir de yakın zamanda yayınlanmış bir irade terbiyesi bir kitap var. Muhtemelen görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Ben ona da baktım. Onda da çok güzel bilgiler var. İnsanın kendisini disipline etmesiyle alakalı bir kitap burada. Zaten bir çalışma yapmak istiyorsanız, yani bir alanda, bir disiplinde, bu sosyal bilimi olabilir, fen bilimi olabilir, e, entelektüel bir faaliyete girişiyorsanız, öncelikli olarak kendinizi disipline etmelisiniz yani. İlk buradan başlıyoruz. Hayatımızı e, disipline ederek başlıyoruz. Çünkü bir çalışma alanına giriş yapacaksınız ve bu çalışma alanı e, sizin aktif olmanızı, ona emek harcamanızı, ona gönülden bağlanmanızı gerektiren bir bir süreci beraberinde getiriyor. Böyle bir gayretiniz olmazsa kendinizi işinize vermezseniz, gönülden e, bu işe kendinizi vakfetmezseniz, e, iradenizi ortaya koymazsanız e, bu iş olmuyor, yürümüyor. Yani yarı kalıyor, yarıda e, çok bırakan insanları görüyoruz. Dolayısıyla e, kendimizi e, ya da nefsimizi disipline etme, ile başlamamız gerektiğini söyleyebilirim herhangi bir e, işe giriştiğimizde. Peki bu disiplini etmekten kastımız ne olabilir? E, mesela en başta e, alışkanlıklarımızı terk ederek işe başlayabiliriz. Yani Ben lisans öğrencilerime genelde e, önce bunu anlatıyorum. Mesela diyorum ki siz üniversitede e, kampüse geldiğinizde İlk önce nereyi merak ediyorsunuz kampüste, nereye gidiyorsunuz yani? İşte çoğunluğu yani belki de fiziksel ihtiyaçtan kaynaklı olarak yemekhaneyi merak ettiklerini söylüyorlar. Yemekhanenin yerini öğrenmek için işte heyecanlandıklarından bahsediyorlar. Mesela bu alışkanlığınızı değiştirebilirseniz iyi bir öğrenci olarak nereyi merak etmeniz gerekir diye soruyorum. Düşününce hemen kütüphane diyorlar yani öncelikle kütüphaneyi merak edersek e, kütüphanelerde işte kütüphanede hangi eserlerin olduğunu kaynak taramasıyla göz ucuyla şöyle bir bakacak e, olursak iyi bir öğrenci olabiliriz diye hemen anlayı veriyorlar yani dolayısıyla alışkanlıklarımızı değiştirerek işe başladığımızda aslında e, bir e, disipline etme faaliyetine girişmiş oluyoruz mesela. Geç uyandıklarından söz ediyorlar, işte çok fazla uyuduklarından bahsediyorlar. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Tabii ki hayatınızı kabaca şöyle bir takvimlendirmeyle, yani zaman yönetimiyle, değil mi? zaman yönetimi de kendimizi disipline etmenin yollarından bir tanesi. Dolayısıyla ben kendi tecrübemden hemen söyleyeyim. Mesela ben zamanı kabaca... Bir gün günü dörde ayırıyorum, yani dört dilime bölüyorum şöyle ortadan. 24 saatse bunu altışarlı saat dilimlerine ayırıyorum. Bu altı saatin bir tanesi uyku saati. Yani altı saat bir insanın hani uyuması için yeterli bir süre yetişkin bir insanın. Dolayısıyla işte 12'de uyuduğunuzda en geç 6'da ayakta olmanız gerekiyor bazen yorgun olabilirsiniz, daha erken uyuyabilirsiniz. İşte onda uyuduğunuzu düşünelim. Dörtte de uyanabilirsiniz. Çünkü biyolojik saatiniz oluşmaya başlıyor. Bunu disipline ettiğiniz zaman. Artık işte altı saatten fazla uyuyamıyorsunuz. Saat dört, dört buçuk olduğunda pat diye vücut uyanıyor. Şimdi altı saat uykuya ayırdınız. Altı saatini işte günlük İşiniz neyse öğrenciyseniz derslerinize, hocaysanız yine sınıftaki derslerinize ya da diğer akademik işlerinize ayırabilirsiniz. Başka bir işle uğraşan kişi yine işiyle uğraşabilir. Kabaca 6 saati böyle düşünebiliriz. diğer 6 saati yani bir tane altı saat, 2 tane kaldı 6 saatimiz. Bunlardan bir tanesini okumaya ayırıyoruz. Eğer biz gerçekten akademik bir kariyer düşünüyorsak ya da bir alanda akademik çalışma yapmak istiyorsak günlük 6 saat okuma faaliyetini kendimiz için artık bir zaman yönetiminde belirlemiş olmamız lazım. Kitaplarla hasbihal etmemiz için 6 saat lazım bizim için. Bu 6 saat tabii üst üste olmayabilir. Gün içerisinde okul ortamındayken de okuyabilirsiniz iş ortamındayken de okuyabilirsiniz. İşte eğer metropolde yaşıyorsanız otobüste ya da metroda okuyabilirsiniz. Ama netice kelam bir gün içerisinde 6 saat kitaplarla teşrik mesai ediyorsanız siz hakikaten bu yola baş koymuşsunuz demektir. Bu 6 saatin altında kalıyorsa okuma faaliyetiniz bu iş ağır aksak ilerleyecek ya da sizi zorlayacak demektir arkadaşlar. Biz genel olarak böyle bakabiliriz. Diğer altı saatte de işte yani bir diyelim ki arkadaşlarımızla takılabilirsiniz, spor yapabilirsiniz, evliyseniz çocuk çocuğunuzla, eşinizle vakit geçirebilirsiniz. Yani kabaca bir zaman yönetiminizin olması lazım. Ve ben sizin için kendi tecrübelerimden bunu aktarabilirim. Bir günü dörde bölüp bu altı saatlik dilimleri ee, özellikle uyku için 6 saat ve okuma için 6 saati belirledikten sonra geri kalan kısımları siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınıza veya yaşam e, kültürünüze bağlı olarak değişir. İçinde bulunduğunuz şartlara bağlı olarak değişir. Ee, bu çok önemli. Yani kendimizi disipline edeceğiz. Plan program yapacağız. Zamanı yöneteceğiz. Ondan sonra yapacağız. E, Kendimizi motive edeceğiz sürekli. Mesela ya ben bunu yapamam, ben de bu kabiliyet yok, dil öğrenemiyorum, işte ales'ten hep düşük puan alıyorum, ya da okuduğumda çok çabuk sıkılıyorum, okudum ama hiçbir şey anlamıyorum gibi olumsuz e, telkinlerle kendimizi harab etmeyeceğiz. Bir kere hep pozitif olacağız. Pozitif e, olmadığımız zaman motivasyonumuz düşüyor. Motivasyon düştüğün zaman. İşte bir şey yapma arzumuz, iştiyakımız, hevesimiz kırılıyor. Böylece yarım yamalak kalmış oluyoruz. Dolayısıyla hep pozitif olmaya bakacağız. Ben bunu yapabilirim, ben bunu edebilirim diyeceğiz ki eforumuz yükselsin. Yani çalışma şeyimiz, performansımız artsın. Aksi takdirde bu azalıyor. Bununla beraber arkadaşlar... Mesela yakın çevrenizde mutlaka bir ya da iki kişilik bir, ben buna ilim yareni diyorum, bir ilim sohbeti yapabileceğiniz dostunuz, arkadaşınız mutlaka olsun. Bu eğer böyle sizden daha iyi olursa, ilme düşkünlüğü açısından, okumaya, hevesi açısından, işte zamanını daha çok entelektüel faaliyetlerle geçiren birisi olursa daha da iyi. Böyle bir dostunuzla her gün oturup konuşmak sizi bu işin bu dairenin içerisinde tutacaktır. Bu da benim tecrübe ettiğim bir şey. Eğer çevrenizde sizi anlamayan kişilerle vakit geçiriyorsanız, yani kardeşim bırak bu felsefeyi, ne felsefesi, felsefe karın doyurmaz, nereden çıktı bu işler, yani bırak işte ticaret yapalım veya başka bir şey yapalım ee, sanat işine girelim, sosyal medyada zaman harcayalım, oyun oynayalım, şuraya gidelim, mekanlara takılalım. Ee, bu tarz böyle sizi kendi hedefinizle ya da uğraşmak istediğiniz e, gayenizle e, buluşturmaktan öte bunlarda ayrıştıracak kişilerden uzaklaşmak lazım. Ya da böyle kişiler olsa bile etrafımızda hani bu kişilerle e, günlük Konuşma süreniz, ne bileyim vakit geçirme, e, zaman e, öldürme ve, ve benzeri diyebileceğiniz tabirlerle birlikte olma e, zamanlarınız kısa olmalı. Onun yerine daha çok kendinizi hep hoş bulduğunuzda, işte e, fırsat bulduğunuzda o ilim yareninizin entelektüel anlamda e, sizden daha donanımlı olduğunu düşündüğünüz, onunla konuştuğunuzda her zaman bir şeyler öğrendiğinizi hissettiğiniz, Kendinizi daha iyi hissettiğiniz, bir kitap hakkında konuş, konuşarak vakit geçirdiğiniz, bir mesele, bir problemi değerlendirdiğiniz kişilerle vakit geçirmeye gayret edin. Bu bir, iyi bir yöntemdir yani. İyi bir yöntemdir. Çünkü sizi dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi o dairenin içerisinde tutar. Eğer gittiyseniz mesela İsa'nın kütüphanesinde, bulunmak ve onun bahçesinde insanlarla orada çalışan araştırmacılarla oturmak, çay içmek, konuşmak, yemek yemek, vakit geçirmek değerlidir. Sanki işte kendinizi diyelim ki eğer İslam felsefesi çalışıyorsanız 10. yüzyılda, 11. yüzyılda işte Farabi ile İbn Sina'yla İbn Haldun'la eee oturmuş belli meseleleri, problemleri tartışırken buluyormuşsunuz gibi bir his kaplar içinizde. Şimdi ilmi çalışmanın böyle bir e, yanı var. E, ayrıca mesela kitap sevgisini, kitap okuma sevgisini içinizde e, sürekli e, aktif tutmanız lazım. Yani kitap okuma e, sevgisi hiç yok olmaması lazım içinizde. Bunun için de kendinizi işte motive edeceksiniz. Yani okunmadık bir sürü kitap var. Açılmadık, kapağı açılmadık kitaplar var. Acaba buralarda, bunlar da ne yazıyor? İnsanlar neler yazmış, neler söylemişler? Cilt cilt kitaplar var. Benim bunları mutlaka okumam lazım. Deyip motive ederek mutlak surette bu 6 saatlik okuma dilimini tabii aşabilirsiniz ama altına düşmemek kaydıyla ne yapmak lazım? Kitap okuma sevgisini hep canlı tutmak lazım. Kitap okumak zor bir iştir, bunu da söyleyeyim. Yani olumsuz olarak algılamayalım. Zoru başarmış oluyorsunuz. Bazıları işte yaptığınız işin kolay olduğunu, basit olduğunu söyleyebilir. Yani işte insanlar inşaatlarda çalışıyor, şurada çalışıyor, hayatını daha zor süreçlerle kazanıyor gibi bir şeyler söyleyebilirler. Ama yani insanlara mesela bir satır kitap okutmak bazen çok zaman alabilir. insanlar öyle kolay kolay kitap okumazlar. Kitap okuma oranını Türkiye açısından düşündüğümüzde ortalamadan anlayabiliyoruz. Yani kabaca şöyle bir e, istatistik vardı, yanlış hatırlamıyorsam. İşte e, Japonya'da e, bir kişiye yılda diyelim ki 30 kitap düşüyorsa, Türkiye'de 6 kişiye bir kitap düşüyor gibi bir e, kaba istatistiki bilgi var yani. Dolayısıyla bir kişi yılda bir ortalama bir kitap bile Okumuyor ülkemizde, böyle zor e, bir kültürel çevre, çevre içerisinde yaşıyoruz. Burada e, böyle bir ortamda entelektüel bir faaliyete gönüllü olmak, aday olmak, bu, bu işi üstlenmek, ciltler doğrusu kitap okumayı yani göze almak, vaktini e, bunun için e, harcamak e, elbette bence takdire şayan bir durum. Dolayısıyla kitap okumak zordur ama zoru başarmak da en güzel şeydir, en zevk şeydir. Zaten kitap okudukça okuma isteğinizin artacağını, bilgilenme isteğinizin artacağına da şahit olacaksınız. Hani bu gönderdiğim yazıda da dediğimiz gibi her açlık, bu yeme açlığı işte, ya da susuzluk giderildikçe azalırken, Okuma açlığı, öğrenme açlığı giderildikçe artan bir açlıktır arkadaşlar. Bu çok önemli bir tespittir. Biz bunu yine Sokrates'ten biliyoruz. İşte bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Dolayısıyla insanlar öğrendikçe ne kadar az şey bildiklerini anlıyor ve bilmeye olan açlıkları, öğrenmeye olan açlıkları artıyor. Yani felsefe özelinde konuşursak, Felsefe okumak, felsefe çalışmak, felsefe e, adayı olmak, e, akademik anlamda felsefeci olmaya çalışmak ayrıca büyük bir e, zevktir. Yani. Çünkü e, yani yüzlerce düşünür ve yüzlerce tartışma konusu, soru, problem, mesele hepsi e, birer entelektüel, nazari e, zevk olarak sizin dünyanıza girmiş oluyor. Bu e, zevkli dünya içerisinde bulunmak, onlarla konuşmak, onların dünyasına girmek, hem müellifler açısından söyleyeyim, hem problemler açısından söyleyeyim, onların dünyasına girmek bambaşka e, güzel bir şey. Çok özel bir şey. Dolayısıyla e, hani felsefe sevgisi de ayrıca e, konuşulabilir, tartışılabilir. E, hatta e, disiplin olarak e, adında sevgi olan e, bir disiplin, e, biliyoruz felsefe yani, bilgelik sevgisi olarak Tabir ettiğimizde içerisinde sevgi olan yegane, disiplin o, insanın kendi bilgeliğinden kaynaklanan, bilme isteğinden, doğasındaki bilme isteğinden kaynaklanan ve dünyasını anlamlandırma çabası içerisinde karşılaştığı her şeyi sorgulayan, her şeyi merak eden bir yapısıyla hareket ortaya koyduğu bir literatürden bahsediyoruz, devasa bir literatür işte binlerce yıllık kadim bir literatürden söz ediyoruz. Bu anlamda İslam felsefesi çalışmak isteyenler için de özellikle şunu söyleyeyim, yani İslam felsefesi tabirindeki e, e, İslam neye tekabül ediyor? Öncelikle onu bilmek lazım. Yani İslam felsefesi, İslam'ın felsefesi değil. İslam coğrafyasında ve İslam medeniyetinde e, gerçekleştiren, gerçekleştirilen felsefi faaliyeti, Dolayısıyla siz aslında İslam felsefesi çalışmak istediğinizde felsefeye namzet oluyorsunuz yani o ta işte Tales'ten başlayan e, milattan önce altıncı yüzyılda başlayan ve günümüze kadar gelen önü açık e, alanı geniş bir disipline namzet olmuş oluyorsunuz. İslam felsefesi sadece e, işte Müslüman filozoflarla Sınırlı kalan bir disiplin değil. Onu da bilmenizle fayda var. Bu nedenle, eğer İslam felsefesi çalışmak istiyorsanız, e, öncelikle felsefe tarihinden başlamamız lazım. Yani Platon'u bilmeden, Aristoteles'i bilmeden, e, Plotino'su bilmeden, Stoacıları bilmeden e, ne yapamazsınız? Yani İslam felsefesi anlayamazsınız. Yani Kindi'nin mesela ilk İslam filozofu e, olmasının Sebebi nedir yani bunu bilmeden e, İslam felsefesi çalışamazsınız. Neden biz Kindi'ye ilk İslam filozofu diyoruz? E, çünkü e, Kindi normalde eğer çalışmalarına baktığımızda, eserlerine baktığımızda e, ilk Çağ filozoflarının, Antik Yunan filozoflarının açtığı yoldan yürümemiş olsaydı, onların terminolojisini sistemine kullanmamış olsaydı felsefe tabirine eserlerinde yer vermemiş olsaydı biz Kim diye kelamcı derdik. Yani eşari bir kelamcı diyebilirdik ya da muhtezili bir kelamcı diyebilirdik ama biz ona filozof diyoruz. İşte neden? Bu bağlantıyı kurduğu için, Antik Yunan Persefesi ile olan bağlantıyı kurduğu için Kim diye ilk İslam filozofu diyoruz. Dolayısıyla İslam filan, felsefesi çalışanlar öncelikle İslam düşüncesinde İslam felsefesinin yerini çok iyi, konumunu bilmeleri lazım. Onun e, kaynaklarını bilmeleri lazım. Yani kelamdan ve tasavvuftan ayrışma nedenlerini bilmeleri lazım. E, yoksa ne olmaz? Yani Yaptığı işin İslam felsefesi olmasının bir anlamı olmaz. İslam felsefesini e, aslında disiplin olarak Felsefi bir disiplin kılan şey onun antik Yunan'dan kaynaklanan bir yabancı kaynaklarının olması. Elbette Kur'an ve sünnet de İslam felsefesinin yerli birinci kaynakları arasında bulunuyor ama antik Yunan felsefesi olmadan eğer sadece Kur'an üzerine düşünülmüş olsa acaba Bugün ortaya çıkan, çıkan felsefeye biz İslam felsefesi der miydik? Yani ne, ne derdik? Kelam diyebilirdik belki. Belki tefsir diyebilirdik. Ama e, bu iş Antik Yunan'daki Aristoteles'in ya da Platon'un açtığı yoldan, o çizgiden devam ettiği için e, biz ona felsefe diyoruz, İslam felsefesi diyoruz. İşte bu ayrımlara çok iyi dikkat etmek lazım. E, yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlar, hangi disipline meyilli olduklarını öncelikle bilmeleri lazım ve bu meyillerinin sebebini mutlak surette içlerinde taşımaları lazım yani dışsal sebepler değil mesela birisi bir hoca demiş olabilir ya oğlum sen işte fıkıh çalış ya da sen İslam tarihi çalış bu dışsal bir sebep ama kişinin kendi içinden ya ben gerçekten kelamı seviyorum ya da tasavvufa çok yatkın olduğunu düşünüyorum. İslam felsefesi problemlerini son derece muazzam buluyorum. Yani bu tartışmaların içerisinde yer almalı. Bunları kaynağına kadar inip tartışmaların nasıl ortaya çıktığını bilmem gerekiyor. Ben bu alanda mutlak surette ihtisas yapacağım, uzmanlaşacağım diyebilir. Yani içinden gelen bir sebeple bu işe girmek lazım. Şimdi böyle devam edelim. Yani e, bu faaliyete namzet olmanın da içsel bazı sebeplerinin olması lazım. Öyle kendiliğinden e, yüksek lisans, ya işte e, yapacak bir iş yok. Lisansı bitirdim. Herhalde sıra yüksek lisansta gibi bir sebeple e, girmek daha sıkıntılı oluyor. yani. Ya da işte askerlikten kaçmam lazım. Bazı e, Arkadaşlar, öğrenciler öyle geliyorlar yüksek lisanslara. Ee, yani askerlikten kaçmam lazım, biraz daha uzatmam lazım. Bunun için e, yüksek lisans e, yapmam önerildi. Dolayısıyla ben de buradayım. Yani bu işte dışsal bir neden. Kendi içinde bunun kaynağını sebebini, gerekçesini oluşturamadığı zaman bu iş yürümüyor. Ee, yine içsel sebepler olabilir ama... E, bazı içsel sebepler de çok yüzeysel. Bu yüzeysel nedenlerle de e, bu işler çok yürümüyor. Ne gibi? Yani salt kariyer yapma isteği. Mesela. Bu içsel bir sebeptir. Evet ama netice itibariyle yüzeysel bir sebeptir. E, sadece kariyer yapma. Başka işte e, ne olabilir? İşte maaşım artsın diye yani işte... Maaş kat sayısı artıyor herhalde yüksek lisans yapınca kadro derecesi veriliyor öğretmenler özellikle o anlamda çok talepkar oluyorlar. Şimdi bunlar yüzeysel sebepler bu tarz sebeplerle işin içine girenlerden yani çok azı süreç içerisinde ilerliyor kendisini derinleştirerek işi gerçekten seviyor ama çoğunluğu yine bu yüzeysellikle başladığı için niyetler hani salim olmadığı için işte akibette salim olmuyor o iş mutlaka akamete uğruyor kalıyor o şekilde. Peki ne yapmak lazım gerçekten entelektüel bir merakla yalın entelektüel bir merakla bu işin içerisine girmek lazım bir ilim sevgisiyle bir okuma aşkıyla ee, meseleleri dertlenerek, mesela yine belki de en e, derin e, gerekçe bu olabilir bir insan için. Ee, çok fazla problem var, ee, hem diyelim ki İslam dini açısından cevaplanması gereken çok soru var. Bilimsel anlamda e, anlaşılması, anlamlandırılması, cevaplanması gereken çok soru var. Felsefi anlamda var, dini ilimden anlamında var. Gün geçtikçe bilim ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Bütün bunların gerisinde kalmamak lazım. Bir dertlenmeyle bu işe başlamak belki daha da kalıcı ve kıymetli olur. Bunu da bilelim arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle içimizde bir kaygımız, bir derdimiz olması lazım ve daha e, iyisi onunla beraber, onun onun gibi olan iyi, entelektüel bir merakımızın olması lazım. Yani bu problemleri merak etmek lazım. Yoksa öyle e, dışsal sebepler veya yüzeysel, içsel sebeplerle bu işin içine girdiğimizde bu iş tam anlamıyla yürümüyor. Bununla beraber bize lazım olan bir takım aletler e, var. Ne gibi? işte dil bilgisi gibi. Yani dil bilgisi olmadan da akademik çalışmalar sıkıntıya uğruyor. Çünkü artık ya Arapçayı çok iyi bilmeniz lazım ya İngilizceyi hatta her ikisini birden çok iyi bilip kaynakları orijinal kaynak olarak birincil kaynaklardan okumak lazım meseleleri. Aksi takdirde hep ikincil kaynaklardan okuma yaptığınızda aslında o meseleyi başkalarının yorumlarıyla, başkalarının size aktardığı şekliyle öğrenmiş oluyorsunuz. Bu belki de bizim işte Türkiye'de en büyük problemlerimizden bir tanesi. Nitelikli akademisyen ihtiyacımız çok fazla. Nitelikli akademisyen sayımız çok az. Mesela felsefe çalışırken Elbette Yunanca bilmek lazım. Yani haklı olarak. E, ama Yunanca e, bilen ya da Latince bilen çok az sayıda arkadaşımız var. Onlarla da yani belki bir elin parmağını geçmeyecek e, derecede az sayıda kişi var. E, dolayısıyla bu bir anlamda sıkıntı. E, i̇kincisi Arapçayı yani ne kadar uğraş da mesela bir e, Arap gibi e, konuşur vaziyete gelmedik, Anla, anlama e, seviyesine ulaşamadık. E, bu sıkıntılarımızdan bir tanesi ama en azından klasik kaynakları okuyup anlayabilecek bir seviyede Arapçamızın olması lazım. İngilizce belki bu anlamda en çok aşina olduğumuz dil, daha kolay öğrenilebilir olması, daha yaygın olmasından e, kaynaklı. Olarak İngilizceyi daha kolay öğrenebilirsiniz. O şekilde yabancı kaynaklardan da, İngilizce kaynaklardan da yararlanmak adına buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla İslam felsefesi çalışmalarına baktığımızda en önemli problemlerden bir tanesi bu. Yani kaynakların tamamı neredeyse Arapça olduğu için nitelikli Arapça bilgisine ihtiyaç var. Ama işte kaynaklar şimdi tercüme ediliyor Türkçe'ye. Malum bu tercüme faaliyetleri de şu anda yek.gov.tr'ye girdiğinizde göreceksiniz. Yazma eserler kurumu başkanlığında. Oradan yürütülüyor. İşte üniversitedeki akademisyen arkadaşlarımız yazma eserleri yavaş yavaş Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Ama bu tercümelerde de eksiklikler var. Ne gibi eksiklikler var? Mesela bir tercüme eseri aldığınız zaman önümüze o tercüme eserde mutlak surette o eseri o yazma eseri tanıtan bir girişin olması lazım. E, ile alakalı işte e, belli başlı özet nitelikte bilgilerin o tercümenin hemen başında yer alması lazım. Yani bir Eser yorumlama e, işinin, o eserin hemen tercümenin başında yer alması gerekiyor. Ama bunların olmadığını görüyoruz. Direkt tercüme başlıyor. Eserin kendisi e, tıpatıp tercüme ediliyor. E, dolayısıyla bu eksikliği de burada dile getirmiş olalım. E, ama mesela Ahmet Arslan Hoca'nın, işte Farabi'nin Ağabey'in eserleriyle ilgili yaptığı tercümelere bakarsanız, onun hemen hemen kitabın yani o tercüme kitabın yarısı kitabı tanıtmakla geçiyor. Yani hoca kendisi kitabı tanıtıyor, takım bilgiler veriyor. Arkasından tercümeyi okuyorsunuz. Aslında böyle olması lazım yani bütün tercüme eserlerde böyle bir yöntemin takip edilmesi gerekiyor. Ama tercüme edilecek çok eser olduğu için. Ee, bu iş belki böyle e, biraz erteleniyor, öyle diyelim. Çünkü şu anda e, İslam felsefesi deyince çoğunlukla 8 ila 13. yüzyıllar arasındaki e, birikmiş klasik düşünce e, üzerinde yoğunlaşmıştı e, çalışmalar. İşte, açıp baktığınız zaman tezlere, doktora tezlerine, yüksek lisans tezlerine, makalelere hep Farabi i̇bn Sina İbn-i ee, İbni Tüfeyl, e, İbni Bahçe, işte, e, İbni Haldun e, daha çok işte onlar üzerinde çalışmalara rastlarsınız ama 13. yüzyıldan sonra İbni Haldun'u burada istisna e, ediyorum. 13. yüzyıldan sonra 19. yüzyıla kadarki o post klasik dönem dediğimiz yani klasik sonrasında ortaya çıkmış e, hem Osmanlı e, dönemi düşünürlerini içine alan hem de işte yakın zamanda Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan çalışmaları ele alan, onlar üzerinde çalışma yapan kişilerin az olduğunu görüyoruz. Yani bu alanda aslında çok fazla eser var. Bunların öncelikle envanterinin ortaya çıkarılması lazım, dökümünün, sayımının yapılması lazım. Dolayısıyla şu anda Yekbov TR'nin yaptığı işlerden bir tanesi bu. Yani yazma eserler kurumu ne yapıyor? 13. yüzyıldan sonraki İslam düşüncesi eserlerine yani Fahrettin Razi'nin etkisiyle ortaya çıkmış yani yeni bir sinancılık diyebileceğimiz bir İslam felsefesi literatürünü ya da işte tasavvuf felsefesi İbn Arabi etkisiyle ortaya çıkan ta, tasavvuf felsefesine dair literatürü eee ve Osmanlı döneminde yazılmış işte haşiyeler, şerhler, talikatlar ne kadar eser varsa bunların sayım dökümü henüz daha yapılıyor. Dolayısıyla bunlar ayrıca yavaş yavaş Türkçeye kazandırılıyor. Kimisi işte Osmanlıcadan ve çoğunluğu Arapçadan olmak üzere e, Türkçeye tercüme ediliyor. Çok iş var. Yani İslam felsefesi e, bir akademik disiplin olarak çok bakir bir disiplin, onu söyleyelim. Henüz yani e, yeterli sayıda araştırmacı yok Türkiye'de bu işin yapılması adına. Çok az, e, belki de işte bir 20 yıllık bir geçmişi var yani en fazla İslam felsefesinin. E, dolayısıyla 13. yüzyıldan sonra çok eser var, çok isim var. Bunların tespiti, bunların tasnifi, bunların e, dökümü, bunlar üzerine e, bireysel yazılacak e, biyografiler, e, ondan sonra çalışmalar, kitap tanıtımları vesaire hep yeni araştırmacıları bekliyor. Dolayısıyla İslam tasnifliği çalışmak isteyenler için böyle bir kapı açık. Hem de e, yekünle iş var. Yani bir proje dahilinde bu işleri yapacak nitelikli araştırmacılar aranıyor, öyle diyelim. Bununla beraber ayrıca şöyle bir güzelliği var İslam felsefesinin, diğer disiplinlerden farklı olarak, mesela kelamdan ve tasarlılıktan farklı olarak, uluslararası bağlantısı güçlü İslam felsefesinin. Yani Amerika'da da İslam felsefesine dair bir literatür gelişiyor, yazılıyor. Avrupa'da da yazılıyor. Dolayısıyla uluslararası anlamda e, tanınan ve üzerinde çalışmaların yapıldığı bir alan. Yani, atıyorum Kanada'da e, Robert Wisnowski var. E, açın, dinleyin. Adam kendisini hemen tanıtırken e, işte ben bir İslam tarzıfası uzmanıyım diye başlıyor söze. E, bunun gibi Amerika'da çeşitli üniversitelerde, Avrupa'da, İngiltere'de özellikle çok e, isim var. İslam felsefesi uzmanı olarak çalışan ve bu alanda kafa yoran, bilimsel e, bir takım makaleler üreten çok isim var. Tasavvuf ve kelam için bunu e, söyleyebilir miyiz? Çok sınırlı, çok kısıtlı belki söyleyebiliriz ama neredeyse yok denecek kadar az. Onlar daha çok içine kapanan disiplinler gibi e, böyle e, Türkiye'de çalışılıp Genellikle de aynı konuların, aynı problemlerin tartışıldığı alanlar olarak kalıyorlar ama felsefenin özelliğinden kaynaklı olarak İslam felsefesi sürekli yenilenebilen bir alan, yani problemleri hep güncelleniyor, bilimsel faaliyetlerle, bilimsel gelişmelerle paralel olarak İslam felsefesinde problemleri ne yapıyor? Sürekli güncelleniyor. Yani siz bugün mesela İslam felsefesinde ahlak çalışabilirsiniz, siyaset çalışabilirsiniz, neyse ahlak ekonomi ilişkisi çalışabilirsiniz, duygu değer ilişkisi çalışabilirsiniz, ne bileyim işte zihin felsefesi yine çalışabilirsiniz. Kur'an'da bütün bunları çalışabilirsiniz. Yani Kur'an'da bilim, Kur'an'da Ahlak, Kur'an'da siyaset, Kur'an'da değer. Kur'an'da mesela epistemik duygular benim yeni üzerinde çalıştığım bir makale. Kur'an'da epistemik duygular. Yani Kur'an mesela insandaki hangi epistemik duyguları zın e, işlemesini istiyor vesaire. Kur'an'da bile bunları çalışabilirsiniz. E, yine bilimsel gelişmelerle fizik, metafizik ilişkisi bağlamında kuantum fiziğinin Ortaya koyduğu yeniliklerle yeni nesne anlayışları, yeni ontolojiler çalışabilirsiniz. Hatta işte bu ne diyelim yapay zeka ile beraber insan aklını da yeniden tartışmaya açabilirsiniz felsefi anlamda. Felsefenin böyle güzel bir yanı var. Yani alanı sürekli aktüel kalabiliyor, canlı kalabiliyor. Problemleri sürekli güncellenebiliyor, aktüalize edilebiliyor. Dolayısıyla bu alanda çalışan kişiler sürekli heyecanlı, sürekli araştırma halinde ve interdisipliner çalışma özelliğini gösterebiliyorlar. Yani psikolojiye bakabiliyorsunuz, sosyolojiye bakıyorsunuz, fiziğe bakıyorsunuz. Dolayısıyla birçok disiplinle birlikte işinizi yürütüyorsunuz felsefe çalışanlar için. Böyle işin güzel tarafı var. Ee, hani kendi alanım olduğu için değil, e, bu işin doğası böyle olduğundan e, tavsiye ederim. Eğer çalışmak istiyorsanız e, felsefe tarihi ya da işte İslam felsefesi çalışmak sizi e, akademik anlamda daha canlı tutacaktır, daha heyecanlı tutacaktır. Onu da söylemiş olayım. Yani dini ilimlerin kendi içerisinde bir e, metodolojisi var. E, onların da farklı bir heyecanı var. Mesela ben tefsirdeki tartışmalara, işte tarihselcilik ya da gelenekselcilik, evrenselcilik tartışmalarına baktığımda orada da heyecanlı takım tartışmalara şahit oluyorum. Ama işte diğer disiplinlerle ilgili, hani kendi metodolojilerini onlar bilirler ama hiçbiri felsefe kadar, İslam felsefesi kadar üniversal değil yani, uluslararası bir şeyi yok, tanınılırlığı yok. Bu anlamda böyle bir özelliğinden de bahsetmiş olalım. Dolayısıyla hani dil bilgisi önemli dedik araçlarımız açısından. Bir de mantık bilgisi tabii ki yani. Felsefe çalışacaksanız mantık bilgisine metodolojik olarak sahip olmanız lazım. Bu yüzden mantık felsefesi de ayrıca bilip bizim bu hafta pazar günü işleyeceğimiz konu mantık felsefesiyle alakalı. Yani işte... Doğruluk nedir? Anlam nedir? İşte dilin bunlarla ilişkisi, dilin düşünceyle ilişkisi nasıl? Dil mi düşünceyi kuruyor yoksa düşünce mi dili belirliyor? Konuşulan diller, kavramlar, kelimeler farklı olmasına rağmen anlamlar nasıl ortak olabiliyor? İşte kavramın kökeni nedir? Yani kavramlar nasıl ortaya çıkıyor ve benzeri böyle mantık felsefesi konularını da Bilmemiz lazım, mantığı da bilmemiz lazım ki e, felsefeyi, felsefi düşünceyi yürütürken daha da verimli olabilelim veya daha e, argümante edilmiş, gerekçelendirilmiş, temellendirilmiş e, düşünceler ortaya kurabilir. En önemli, belki de özelliği bu felsefenin tutarlılık. E, siz eğer bir konu hakkında yorum yapıyorsanız felsefi bir... E, Düşünce ortaya koyuyorsanız tutarlı olmanız lazım ve ortaya koyduğunuz düşüncenin ispatlanmış, gerekçelendirilmiş olması lazım. Yani gerçeklikle e, mütekabiliyet içerisinde olması lazım ki buna işte tutarlı diyebilelim ya da doğru diyebilelim. Dolayısıyla mesela argumentasyonu e, mantık sayesinde öğrenebilirsiniz. Bu çok önemli öyle mantık bilgisi olmadan ya da işte eleştirel analitik düşünmeyi bilmeden bu felsefi alanda bir takım bilgiler üretmek, düşünceler üretmek de mümkün değil. Yani dolayısıyla mantık şart, dil bilgisi şart, motivasyon şart, okuma şart, insanın kendini disipline etmesi şart, prensipli olması. Şart, çevresinde etrafında e, mutlak surette entelektüel e, olmaktan ya da düşünmekten, okumaktan zevk alan arkadaşlarının olması şart. Bütün bunlar e, bir akademisyen adayının ya da işte akademik çalışma yapacak e, kişinin e, taşıması gereken e, özellikler diye biliriz kısaca. Şimdi isterseniz sorularla açalım. Hep ben konuşmuş olmayayım, Hep konuştuğum gibi. Sorularla açabiliriz. Neden bahsetmemi istiyorsanız ondan da bahsedebilirim. Söz alabilirsiniz bu anlamda. Hocam, ben bir şey sormak istiyorum. Hocam böyle akademik kitaplar okurken. Nasıl bir yöntem izlemeniz, yani ben okuyorum, altını çizerek de okuyorum, bazen notlar alıyorum ama böyle okuduğumda hem çok vakit alıyor, hem de daha sonrasında işte dön, dönmüyorum pek fazla. Ama kitabı bitirdiğimde de aklımda pek bir şey kalmamış oluyor. Bu konuda evet. nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi bu gayet normal. Az önce çok sevdiğim bir arkadaşım Twitter'da bir paylaşım yapmıştı. Tam da senin anlattığın meseleyle alakalı olarak şöyle yazmış işte üç saatlik yüksek lisans dersi öncesinde 4 saat çalışıyorum hoca olarak yani bu böyledir atıyorum ben burada size bu tecrübe paylaşımını yapmak için bile en az iki saat araştırma yapmayı ihtiyacı duydum ve öyle geldi hani sonuç itibariyle insan bir takım bilgileri kitaplı olarak hafızetmek durumunda değil kolay değil yani mutlak surette bunu tekrar etmesi lazım şimdi bu işin doğası böyle zaten mutlak surette devamlı güncellemek lazım bilgileri çalışmak lazım Hoca da olsanız doçent de olsanız profesör de olsanız felsefi problemi ya da Kelami herhangi bir problemi öğrenciye anlatacağınız zaman mutlak surette ona bakmanız lazım yani, çalışmanız lazım ha, sizin için bu işi kolaylaştıran şey nedir Devamlı bu işin içinde olduğunuz için hatırlamanız daha kolay olur. Öğrenciye nazaran. Peki öğrenci olarak sizler nasıl çalışacaksınız? Şimdi felsefi eserler için bunu ayırıyorum. Felsefi eserler okunurken, öyle, yani roman okunur gibi okunmuyor felsefi eserler. Her bir cümle üzerinde düşünerek okuyorsunuz. Çok ağır ilerler, bu gayet normaldir. Bir felsefe kitabı aldığınızda eğer bu tabi şey değilse atıyorum işte ana hatlarıyla İslam felsefesi kitabı. Bu sizi zorlamaz. Ne bileyim felsefeye giriş kitapları bunlar sizi zorlamaz. Ama diyelim ki e, Aristoteles'in metafiziğini açtınız önünüzde okuyorsunuz. Şimdi bunu okurken öyle roman gibi okuyamazsınız. Her bir cümleyi düşünerek orada kastedilen şeyi anlamaya çalışarak Mesela metafizi ilk okuduğunda ben hatırlıyorum, bir arkadaşımla beraber dönüşümlü yani okuma şeklinde yaptık, sesli okuduk. Metafizi bitirdiğimizde yani 3 ay, 4 ay geçmişti açıkçası. Yani bu iş böyledir. Daha sonra siz bunu kendiniz okurken işte altını çizersiniz gayet normal. Ama hani bazı arkadaşlar ben altını çizmekten yana olan bir kocayım. Altının çizilmesi yani elinizin de elinizle beyninizin aynı anda çalışıyor olması birbirini destekleyen iki e, unsur gibi düşünürüm. El çalışınca beyin de çalışır. İşte e, el çalışmazsa beyin biraz daha yavaş çalışır gibi düşünürüm. Bunu da İbn Al-Haldun'dan öğrendiğim için söylüyorum. Yani İbn haldun insanda üretim için iki e, önemli organın olduğunu söyler. Birincisi beyin, ikincisi el. Yani elin özelliğine baktığınızda Tıpkı bugün işte e, robotik e, bir takım işlemleri yapan, e, en ince işlemleri yapan ayrıntılarla donatılmıştır. Yani küçücük bir e, boğumu şey yapıldığı zaman, dilim incindiği zaman parmağınızı kullanma ya da elinizi kullanma e, özelliğiniz sınırlanmış oluyor. Sadece bir parmağınızın boğumu incindiğinde. E, dolayısıyla elin böyle bir üretkenliği var. İşte bu eli yani okuyan kişi Meselenin altını çizerek ya da notlar alarak kullanabilir. Bu hatırlamayı kolaylaştırır beyin açısından. Böyle bir özelliği var. Ben bundan yanayım. Ama bunu artık klasik bir yöntem olarak gören hocalarımız var. Şimdi bilgisayar çıktı. Dolayısıyla işte çeşitli programlar var. Akademik çalışma yapmanızı kolaylaştıran. O programları açarsınız. PDF bir metni oraya koyarsınız. O metinde... İşte altını çizme özelliği, renklendirme özelliği, oradan notlar alma özelliği tamamen tuşlarla, bilgisayarla da bu işi modern bir şekilde yapabilirsiniz ve yapmanız gerekiyor diyorlar hocalar öyle diyorlar. Ben ikisini de kullanırım yani sabahları odama gittiğimde eğer dersim yoksa kitabımı açtığımda elimde mutlak surette bir kurşun kalemim vardır. Kurşun kalemle. Altını çizerim önemli bir yerlerin ya da işte etkilendiğim yerlerin. Eğer çok çok önemli bir kitapsa benim için mutlak surette o kitabı ne diyelim işte hazmetmem gerekiyorsa, ne yapıyorum? Bu altını çizdiğim yerleri bir A4 kağıdına not alıyorum. Yani bunu böyle yapıyorum. O notları daha sonra okuyarak da işte o kitabı en azından okumuş oluyorum ya da kitaba döndüğümde altını çizili yerleri, altını çizdiğim yerleri okuyorum bir daha baştan okumamak adına. Bu bir yöntem. Zaten kitap okumak böyle bir şeydir. Bütün sayfaları okumazsınız. Hatta ilerleyen zamanda akademik kitaplar, özellikle ikincil kaynaklar için bu söylüyorum. Yani içindekiler kısmına bakarsınız, ilgilendiğiniz, ilginizi çeken kısmı okursunuz. Her tarafını okumazsınız Bunu zaman içerisinde zaten hani anlayacaksınız, göreceksiniz. Bu işin daha da kolaylaştığını. Fark edeceksiniz ama birincil kaynakları mutlak surette okuyorsunuz, tamamen okuyorsunuz. Ee, bunun da güzel tarafı birincil kaynağı kendinizi vererek, o kavramların e, tek tek hepsi hakkında düşünerek, e, o düşünürün yaşadığı dönemi e, işin içine katarak, onun düşünce dünyasını, yaşam kültürünü hepsinin içine katarak okursanız, hani ben... Mukaddime çalıştığım için, i̇bn Haldun çalıştığım için doktorada, ee, mesela İbn-i Haldun'u iki defa rüyama girdi yani, oturduk, konuştuk, o şekilde bir duruma geldik yani. Neden? Çünkü ben dört yıl boyunca Mukaddime'yi okurken e, hep İbn-i Haldun'u hem bir bürokrat olarak düşündüm, hem işte inzivaya çekilmiş ya da hapsedilmiş bir e, bilim adamı olarak e, hep hayal ettim. Ee, üşüdüğünü hissettim, kayanın üstüne oturmuş ya da ne bileyim işte zeminde, taş zeminde oturduğunu e, düşünerek onun üşüdüğünü hissettim. Ya da işte çok sıcak bir e, zaman diliminde terlediğini hissettim. Yazarken ne kadar zorlandığını, mürekkep ihtiyacı olduğunu, kağıt ihtiyacı olduğunu, bütün bunları düşünerek e, onu okuyorsunuz. Dolayısıyla yazarla, müellifle konuşur gibi, bir karşılıklı sohbet eder gibi e, bu kitapları okuduğunuzda, birincil kaynakları, oradan e, aldığınız e, hikmet, öz hakikaten sizi yetiştiriyor. Yani onlar kalıcı oluyor, unutulmuyor. Ama ikincil kaynaklarda bu altını çizme meselesi, evet senin dediğin gibi e, çizersin, bir sonraki zaman ona dönmek zorunda kaldığında altı çizili yerleri okuyarak işini kolaylaştırmış olursun. Ya da çok çok önemsediğin yerleri not alırsın. Ya da bunu bilgisayarla yaparsın. Yani bu bizim için de bu şekilde Semra. Anladım hocam, teşekkür ederim. Yani, evet arkadaşlar. Murat sen ne yapıyorsun? Ben merhaba, keyifli duyuyorum size. Ee, gerçekten e, yazılarınız olsun, ee, burada yapmış olduğunuz e, video gösterimi olsun. Eyvallah. Keyifli izliyoruz. Ben arkadaşlar gibi öğrenci değilim, fakat e, okumayı seven bir insanım e, ve felsefe ile de yakın bir zaman önce tanıştım. E, Sokrates'in Sorgulanmayan hayat, hayat değildir, yaşanmaya değmez sözü beni çok etkilemişti. Ve e, tanımam lazım bu kişiyi deyip e, kitaplarını okumaya başlamıştım. Hı -hı. Daha sonra da Oku Okut e, ailesini e, gördüm. Hı -hı. E, çok güzel bir e, organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum burada. Eyvallah. Şimdi e, benim aslında birkaç sorum var da çok da zamanınızı almamak için en önemli iki soruyu sorayım size. Birincisi, benim gibi yeni başlayan, bu işin kariyer ve akademik kısmında olmayan kişiler için en temelden başlangıç seviyesinden diyecek olursak okunması gereken temel eserler. Bu birinci sorum. İkinci sorum da, şimdi ben tabii felsefeye daha yeni adım attığım için bu işin en temelinde antik Yunan'ı görüyorum. Siz de bunu teyit ettiğiniz konuşmalarınızda birkaç defa. Evet. Şimdi antik Yunan'a baktığımızda da bir pagan bir inanış var. Yani tek aşkın bir varlığın değil de bizim Allah inancımızda değil de daha çok kainatın bir ilah olduğunu düşünüp buna göre işte yıldızlara, gezegenlere Tanrı ismi verip buna inanan bir inanç sistemi var. Bu İslam felsefesiyle çelişmiyor mu? çeşitli noktalar var mı? Ee, bir sorum da oydu. Ve yeah. üçüncü sorumu da e, sorayım madem vaktimiz varsa. Ee, daha eski medeniyetler mesela eski Mısır'da veya işte Meclis-Potonya'da, Babil, Sümer, Akat gibi medeniyetlerde mm -hmm. e, yazı, e, işte geometri, e, efendime söyleyeyim, dil çok gelişkin iken mm -hmm. biz Bugün mesela bir eski Yunan felsefesini konuşmuyoruz. Veya eski Mezopotamya'dan herhangi bir felsefik kalıntıları okumuyoruz. Hmm. Hep antik Yunan üzerinden gidiyoruz. Acaba antik Yunan'ın bu kadar ön planda olması ve bizim İslam felsefemizin de teminini oluşturduğunu şu anda ben anlıyorum. Hmm. Bunun en temel şey nedir acaba? Yani burada Yunan felsefesinin ee, bu kadar önde olmasının e, sebebi nedir? Onu merak evet. ediyorum. Şimdi bu aslında çok e, basit bir cevabı var. E, şimdi düşünce tarihinin seyrine baktığımızda, e, işte İlattan önce 6. yüzyılda Thales'le dedik ya, felsepeyi başlatıyoruz diye. Evet. E, daha sonra işte Sokrat, Platon ve Aristoteles üçlüsü geliyor bu doğa filozoflarından sonra. Yani e, sistematik olarak eser bırakmış olmaları onları öyle bir çıkarıyor. Evet. Yani baktığında bugün işte Aristoteles'in Organon isimli e, altı kitaptan oluşan bir mantık külliyatı olduğunu görüyorsun. O mantık külliyatı işte İslam filozofları Cezayir ve Farabi tarafından e, hani e, yorumlanıyor ve günümüze kadar Aristo mantığı şeklinde geliyor. E, dolayısıyla hem Platon ve e, Sokrat da Platon'un kalemiyle kendisini ifade eden bir isim oluyor. Hem e, Sokrates, Platon hem de Aristoteles ve onlardan sonra onların kurduğu okullarda yetişen filozofların ortaya koydukları e, eserler e, Antik Yunan'ı gerçekten de işte sistematik düşüncenin ya da teoriya dediğimiz işte o teorik düşünme, salt entelektüel meraktan kaynaklanan e, varlığa, bilgiye ve işte değere dönük bir takım pro, e, meseleleri, problem edinme, sorular sorma ve bunlar üzerine kafa yorup bir takım e, literatür e, ortaya koyma e, yönleri açısından biz e, Antik Yunan'ı bu anlamda felsefenin beşiği sayıyoruz. E, yoksa kadim medeniyetlerde de elbette Mısır'da, Mezopotamya'da, Sümerler'de e, bilimin e, gelişmiş olduğunu işte bulduğumuz eserlerden e, biliyoruz yani işte Mısır'daki tıp bilgisini biliriz. Sümerler'de zaten yazının icadıyla o, matematik ve benzeri e, bilimlerin gelişimi, astronominin gelişimine dair bunların hepsini biliyoruz ama yani elimizdeki eser yani okunabilir sistematik düşüncelerin yer aldığı literatür yok. Dolayısıyla bilimde ya da felsefede esas olan bu eserler olduğu için mecburen işte oradan başlatıyoruz. Yoksa insanlığın hani geçmişine baktığımızda elbette düşünce hep devam ede gelmiş. Belki de biz bu anlamda felsefeyi, İslam felsefesini anlatırken özellikle giriş mahiyetinde bu kadim bir bilgelik olduğunu söylüyor bu felsefenin ve bu kadimliğin ta Hazreti Adem'e kadar dayandığını düşünüyoruz. Öyle inanmıyoruz çünkü işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda biz inanan insanlar olarak Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de işte Hazreti Adem'e isimleri öğrettiğinden mevzu ayetler var. Bu isimlerin kavramlar olduğunu işte dünyadaki bilinebilir mevzuların Anahtar kelimeleri olduğunu düşünürsek, bu bilgeliğin Hazreti Adem'e verili bir bilgelik olduğunu düşünebiliriz. Bunun aslında bir peygamber veraseti olduğunu anlayabiliriz. Hazreti Adem'den sonra, hani sonra peygamberler yoluyla bu bilgeliğin yine insanlığa yayıldığından söz edebiliriz ama bütün bunları inandığımız için söyleriz. Anlatabiliyor muyum? Yani yazılı e, bilimsel e, bir açıklamayla bunları ifade edemiyoruz. Yani sadece işte Kur'an'a inandığımız için, Kur'an'ı e, bir kaynak olarak kendimiz gördüğümüz için bunu söylüyoruz ama e, yani işte Aristoteles'in eserlerini ya da Platon'un eserlerini de inkar edemiyoruz önümüzde. Onları da Arapçaya tercüme ederek zaten İslam felsefesinin başlamasına belki bir anlamda kaynaklık ettiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla Antik Yunan'ı öne çıkaran şey ortadaki eserler mevcut durumda. Literatürün orada olması. Yani belki, günü... belki de kurumsallaşmanın orada olmuş olması olabilir mi? Yani felsefik görüşün bir kurumsal bir çatı altında, akademiye dediğimiz o okullarda kurumsallaşarak kendinden sonraki öğrencileri ve eğitimcileri yetiştirmeye başlamasıyla bu geleneğin bir sonraki nesillere devredilme olayını belki ilk defa Antik Yunan'da görüyoruz. Evet, yani hem o kurumsallaşma var hem de bu kurumsallaşmanın teorik altyapıyla oluşmuş olması önemli. Mesela Sümer'de, Mısır'da ya da Mezopotamya'da işte daha çok pratik anlamda bir takım entelektüel faaliyetler varken bilim, evet. matematik, tıp, astronomi hep pratik amaçlıyken Antik Yunan'da tamamen bir meraktan kaynaklı yani teorik bir eylem olarak bu iş var yani felsefe böyle ortaya çıkmış oluyor. Bir sadece bilgi ulaşmak anlamında. Tabii yani sadece bilgiye ulaşma amacıyla işte doğa doğanın arkesini yani arke problem diye bir problem üzerinde kafa yoran isimler var pre-Sokratik dönemde. Ondan sonra ne var? İşte ondan sonra insan üzerine düşünme başlıyor Sokrat'la beraber. E, toplum üzerinde işte insan e, nefsi, kişiliği, bilgisi, insan değeri, ahlakı vesaire e, Tamamen teorik amaçlı bir takım öğrenme çabası söz konusu. Bu biraz daha farklı kılıyor işin doğasını açıkçası. Ee, i̇şte felsefe, yani bilgelik sevgisi, bilgelik e, bilme, e, vakıf olma, meseleleri anlama, hem varlığa bilme amacıyla yönelme, hem bilgiyi bu anlamda e, edinmeye çalışma, hem insanın değer dünyasını anlamaya çalışma ve benzeri Teoriya dediğimiz etkinliğin orada çıkmış olması da Antik Yunan'ı ön plana çıkarıyor açıkçası. İkinci soruna gelecek olursak, İslam felsefesi işte onların pagan olmasıyla alakalı nasıl bir tepki veriyor? Zaten hakikaten de İslam felsefesi dediğimizde dinle felsefenin buluştuğu özel bir alandan bahsetmiş oluyoruz. Yani. Dolayısıyla bu alanda kimi zaman dini, ilke ve değerleri referans alan bazı düşünürler bu zihniyetle hareket ettiklerinde dini yüceltmiş oluyorlar. Bunun karşısında işte felsefeyle İslam'ın bir araya gelemeyecekleri düşünüp felsefeyi ötekileştiriyorlar. Hani Gazali'nin tutumunda olduğu gibi. Ama bir taraftan da işte felsefeyi günümüzde hani övenleri düşünürsek, günümüz İslam açısından söyleyeyim. Ee, İslamla felsefenin yan yana getirilmesini o anlamda e, yine sakıncalı bulanlar var yani bu kardeşim dogmatik bir takım bilgileri inançları siz e, rasyonel akılla e, edinilen bilgilerle nasıl örtüştürebiliyorsunuz nasıl uyuştura uzlaştırabiliyorsunuz yani bu mümkün değil olmaz deyip atanlar var İslam filozoflarının e, bu problemi gördüğü hepimiz biliyoruz. Ne yapıyorlar? Çoğunluğu inançlı Müslüman filozoflar oldukları için dinle felsefeyi uzlaştırma çabası içerisine giriyorlar. Yani din-felsefe ilişkisi problemi belki de İslam düşünürlerinin her zaman aklında bulunan zihinlerinde, işte yüreklerinde taşıdıkları bir problem. Bunları çözmeye çalışıyorlar. Kimi zaman Felsefi e, ağırlıkta bir takım metodolojiyle çözümler de bunu yapıyorlar. Kimi zaman da dini e, referansın ağır bastığı e, bir takım e, düşünme yöntemleriyle bu işi çözüyorlar. Ama netice itibariyle şunu görüyoruz yani kin dinin mesela açık açık ifadelerinden e, bilgi, hikmet, ee, doğru olan şey kimden gelirse gelsin. Yani isterse işte sevmediğimiz, düşmanımız olan insanlardan, bize yabancı olan insanlardan gelsin. Ee, onları e, almalıyız. Biz onlara saygı duyarız. Ve bu bilgileri üretip bize ulaştırdıkları için bu e, düşünce sahiplerine teşekkür ederiz diyor kindi eserinde. Müslüman filozoflar böyle bakmışlar. Yani bir şey hikmetliyse bir şey e, hakikatle uyuşuyorsa e, onu benimsemişler severek almışlar e, ve bunu e, aldıkları e, tevavvüs ettikleri kişiye de teşekkür etmişler. Dolayısıyla mesela Efesatuna Efesatuni ilahi demişler yani Aristoya muallimul evvel demişler dolayısıyla saygı duymuşlar bu insanlara. E, başka ne yapmışlar mesela İslam düşünürlerinin çoğunluğunun, mesela Nübüvveti felsefi bir temelde ispatlama çabası vardır. Nübüvvet kurumunu ne yapıyorlar? Felsefi bir temelde inşa etmeye çalışıyorlar. Yani dini savunma refleksleri de var. İslam inançlarını, işte İslam'ın değerlerini, kavramlarını savunma çabalarını da görüyoruz. Mead'la ilgili tartışmaları herkese yapmalarından bunu anlıyoruz. Ahiret hayatıyla alakalı, haşirle, yeniden dirilmeyle ve benzeri, işte peygamberlik müessesesi, mucizeler, bütün bunlarla ilgili tartışmalara felsefi anlamda girmelerinin de altında yatan sebeplerden bir tanesi işte bu dinle felsefeyi uzlaştırma çabası. Çünkü ikisinden de vazgeçmiyorlar, vazgeçemiyorlar. Ee, hem felsefi birikimi ele alıp değerlendiriyorlar. Bunu işte dini ilkelerle uzlaştırmaya çalışıyorlar. Hem de e, yani dinin aslını muhafaza e, etmek adına felsefenin ona verebileceği zararları da göz önünde bulundurarak e, felsefeyi de yani Antik Yunan'dan devraldıkları felsefenin kimi e, de yeniden İslami esaslara göre yorumlayıp e, uzlaştırıyorlar. Böyle bir çaba e, İslam felsefesi. Hı -hı. Bir de e, şey sormuştum, temelden başlayanlar için... Ha. Hı -hı. Hı -hı. E, şimdi bununla ilgili bir paylaşım yaptım, buruktaydım değil mi? E, orada... Bayağı bir kitap vardı yani. Evet, evet bayağı bir, bir kitap bir var. var. Şimdi İslam felsefesi düşünüyorsan da, felsefe düşünüyorsan da ikisine de mutlak surette felsefeyle başlaman lazım. Yani felsefe nedir e, şeklinde e, kitaplar var. Eğer İngilizcen varsa İngilizce kaynaklardan da buna, e, okuyarak başlayabilirsin. İşte What is Philosophy şeklinde e, kitaplar var. E, bir felsefeye giriş kitabı okumak. Bu anlamda seni yönlendirecektir. Daha sonra şunu anlayacaksın. Yani bu felsefe hani kronolojik olarak düşündüğümüz için nereden başlıyor diye düşündüğünde işte Sokrat öncesi felsefe kitapları var. Onlardan yine başlayabilirsin. Thales'le Anaximenes, Anaximandros, işte Demokritos, Empedokles, Heraklitos. Yani bu Sokrat öncesi filozoflara şöyle bir bakmak lazım, arket problemi, değişim problemi ile alakalı olarak. Çünkü bu insanlar öncelikle evrende bir değişimin var olduğunu görüyorlar. Bu değişimin arkasında yatan, değişmeyen bir öz olup olmadığını araştırarak işe başlıyorlar. Burada sofistler, işte septikler yine devreye giriyor her şeyin değiştiğini, dolayısıyla kesin bilinebilecek hiçbir şeyin olmadığını, hatta varlığın bile olup olmadığını bilemeyeceğimizi söylüyorlar. Sofistlerin bu doksa, doksayı yücelten, sanayı yücelten bakışlarının karşısında bu kez işte Sokrates'le, Platon'la ve Aristoteles'le başlayan Episteme'yi e, sofistlere karşı savunan kesin bilginin var olduğunu, varlığın değişmeyen bir özünün olduğu bir cevherinin olduğu özcü bir felsefe anlayışı başlıyor. E, bu tartışmaları yakalayaraktan bir felsefe tarihi okuması yapmak e, işi, işe başlamanın en güzel tarafı olacaktır. Yani tartışmaları görmek önemli. Öylesine filozofların hayatını biyografik olarak okumak Tam anlamıyla felsefeyi size şey yapmayabilir, tanıştırmayabilir felsefeyle ama problem odaklı okuma yapmak güzeldir, heyecan vericidir, sürükleyicidir de yani mesele nereden başladı bu felsefe işi, niye başladı, insanlar doğada neyi gördüler, evrene bakınca neyi gördüler, neyi göremediler, bunlarla alakalı tartışmaları bilmekte fayda var. Dolayısıyla problem odaklı bir felsefe tarih okuması e, yapmakta fayda var. Böyle söyleyeyim. Hı hı. İlk öyle başlamak lazım yani. Daha sonra işte filozofların eserlerine bakarsın. İşte Platon'un diyalogları e, hem Sokrates'i tanımak adına hem Platon'u tanımak adına. Daha sonra Aristoteles'in metafiziğini mesela mutlaka okuman gerekir. Varlık olması, bak bundan varlık nasıl ele alınıyor, felsefede metafizik deyince ne anlıyoruz? Bunları bilmek lazım. Hani gerçekliğin e, arkasında yatan şeyin hakikatin ne olduğunu bilmek adına. E, bununla beraber işte Platon'un idealizmini, Aristoteles'in realizmini, yani onun hocasıyken daha doğrusu onun öğrencisiyken nasıl oldu da farklı bir öğretiyle onun karşısında yer aldığı bu süreçleri takip edebilmek lazım. Hem düşünce anlamında hem de oradaki ayrımları görmek adına. Yani işte Platon'un idealist olması, aynı zamanda bilgi anlayışını işte bir anımsama, bilginin bir anımsama, bir hatırlama olduğunu söylemesi, bilginin doğuştan insanda var olduğunu söylemesi, onun rasyonalizm olan bir tarafı var. Ee, Aristoteles'in onun karşısında işte e, evet varlığın bir ideal yanı var, bir özü var ama o e, maddenin içerisinde ona mündemiş olarak bulunuyor demesi. ideal e, varlık alanının e, bu anlamda Platon'un uydurduğu bir şey olduğu ya da işte fizik alemle ideal alem arasında bağlantıyı, köprüyü kuramadığını söylemesi. Bu nedenle kendisinin yeni bir formülle o ideal, ideal alemdeki ideal varlığın fizik alemdeki maddenin içerisinde mündemiş olduğunu söylemesi. Dolayısıyla realist bir bakış açısının temsilcisi olmasını sağlaması ve benzeri bu ayrımları görerek filozofları tanımak, günümüze kadar seni getirecektir. Yani işte Descartes'tan sonra modern felsefenin başlamasının sebebi nedir? Neden modern ve klasik felsefe diye biz ayırıyoruz? Bunların en temel özellikleri ne? Yani birisi işte nesneye bağımlı felsefe, diğeri özneye bağımlı felsefe. Yani. Öyle temel ayrımları bilmek felsefeyi daha da sevdirecektir. O ayrımları görmek, kavramları görmek, kuramları görmek, kişileri tanımak, Felsefeyi daha da sevdirecektir. Ee, okuma aşkını, arzusunu arttıracaktır. Öyle söyleyeyim Murat. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Merve. Hocam ben e, motivasyonumuzu nasıl diri tutabiliriz onu sormak istiyorum. Yani gerek çevresel faktörlerden Belki insanın kendi içsel hı hı. nedenlerinden dolayı motivasyonumuz bazen sönebiliyor. Sonra motivasyonu tekrar canlandırmak çok zor olabiliyor. Hı hı. Siz ne tavsiye edersiniz? Yani bunu? ben genellikle motivasyonum düştüğünde e, hep şükrediyorum. Yani kendimden e, aşağısına bakıyorum. Bu bir e, motive etme yöntemi. Gayet de güzel bir yöntem. E, yani en son belki çok zor durumda Alacağım zaman bile, belki nefes aldığıma bile şükrederek kendimi motive edebilirim. Bu bir. Ee, i̇kincisi, yani hedefinle, gayenle sürekli yüzleşmen seni motive edecektir. Yani benim hedefim ne, gayem ne, ben ne yapıyorum, derdim ne, tasam ne, sıkıntım ne, ee, o gayenin yüceliği, o gayenin... E, güzelliği yine seni motive edecektir. Sürekli onu hatırlamak, onunla yüzleşmek motive edecektir. Daha dünyevi e, motivasyonlar da olabilir. Yani işte çalışırsam e, araştırma görevlisi olabilirim. Çalışırsam e, yabancı dilimi geliştirebilirim. Yurt dışına gidebilirim. Çalışırsam iyi bir akademisyen olabilirim. E, çalışırsam öğrenirsem bu konuyu başkalarına güzelce anlatabilirim çalışırsam muhteber bir insan olabilirim gibi motivasyonlar da çoğu zaman işe yarar. Yani özellikle sizin yaşlarınızda bu tarz motivasyonlar daha da ön plana çıkabilir, onu söyleyeyim. Bunun dışında mesela İbn-i hep ben bu anlamda kendine örnek alırım. İbn-i zorlukların insan hayatında olmasını söyler. Rahatlığın, konforun genellikle insanı çürüttüğünden bahseder. Bu anlamda zorluklarla iç içe olmak da ayrıca bir şükür vesilesi olabilir. Öyle düşünmek lazım. Yani zorluklara, olumsuzluklara olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmak da seni motive edebilir İbn-i perspektifinden. Çünkü işte üşümezsem sıcak, sıcağın kıymetini bilemem. Yorulmazsam uykunun kıymetini bilemem, dinlenmenin kıymetini bilemem, çalışmazsam herkese emeğin kıymetini bilemem, yediğim yemeğin kıymetini bilemem, acıkmazsam mesela. Çok iyi susamazsam içtiğim suyun kıymetini bilemem. Dolayısıyla böyle zorlukları, eksiklikleri hep olumsuz görmek yerine olumlu Olarak görmekte insanı motive eder. Ee, hatta çok fazla konforlu olmanın e, hayatında bir takım aksilikleri de beraberinde getireceğini düşünüp konforlardan uzaklaşmak da gerekiyor. Yani konfor alanımızı daraltmaya çalışmak lazım. Yani hep Mesela e, arabayla gittiğimiz yakın bir yer varsa artık arabayla gitmeyip de yürümeyi tercih etmek gibi. İşte hep asansörle çıktığımız iki katlık bir yer varsa orayı merdivenlerle çıkmaya çalışmak gibi. İşte ne bileyim hep böyle takıldığımız bir mekan oturup zaman öldürmekten hoşlandığımız bir ortam varsa oraya artık takılmamak gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir zorlukları hayatımızın içerisine koymak da motive, motive edici olur. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten. Yani. Var mı arkadaşlar başka sorusu olan? Hemen hemen yani bahsetmek istediğimiz birçok şeyden bahsettik. Ee, gönderdiğim o kitap listesi de güzel bir kitap listesi. Oradan da yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi dertlenmek lazım. Okumayı sevmek lazım. Hayatı disipline etmek lazım. Zamanı e, çok iyi yönetmek lazım. Ve motivasyonunu her zaman güçlü tutmak lazım. Bunun dışında başınıza kötü olaylar gelebilir. Bunlara da göğüs gelmek lazım. İnsan hasta olabilir. Hatta ölebilirsiniz bile. Burada yapabileceğiniz bir şey yok. Dolayısıyla siz elinizde olan kısmını ayarlayabilir, planlayabilirsiniz. Gerisini de tevekkülle Allah'tan en iyisini, en hayırlısını dileyerek yolunuza devam edebilirsiniz. Ben hepinizin hakkında hayırlısını dileyerek konuşmamı bitireyim. Çok sağ olun hocam. Oturumu kapatalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. İnşallah pazar günü Mustafa Hocayla konumuzu konuşacağımız zaman da hazır bir şekilde geliriz ve konumuzu hallederiz diyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. İyi akşamlar, İyi akşamlar hocam. Çok sağ, sağ, sağ olun. Sağ.